Evet Normalde bu saate kadar uyanamam şu an saat bakamıyorum 1404 saat ve ben bu saatte uyandım gibi bir algı yapıyorum ama hayır 10 gibi falan uyandım dünyanın en sıkıcı pazar gün hepinize öyle iyi öğrenler diliyorum yani ne diyeceğim onu da bilmiyorum az önce kahvaltı yaptım şimdi Canım ne video çekeyim dedim. O değil. Saçlarım bayağı kıvırcıklaşmış. Böyle değildi benim saçlarım aslında. Aslında böyleydi. Bölge videonunla geçmiş. Aslında her yer dağınık. Onu da size söyleyeyim. Her yer dağınık. Ha bu arada size bir şey gösterecektim. Bekleyin biraz. <gülüyor> Yeni tripodum. Yeni artık benim de bir tripodum var hem tripod hem selfie çubuğu ufakta bu, bu şimdi sen ne saçmalıyorsun oğlum sen diyeniniz vardı şimdi gösteririm ben size. şimdi buna gelirsek bunu ilk önce açıyorum böyle bir şey çıkıyor bunu bana yeni yeni hediyesi kalmışlardı. almışlardı burasından telefonu koyuyorum hatta Allah Şu şurası şöyle oluyor şimdi bunun tripod tarafına gelirsek alt tarafında Ayakları var bunları böyle açtığımız anda Böyle bir tripod oluyor Hatta ben bir göstereyim şunu koyayım Tripoda koydum şu an hatta Şöyle açtığım an Görüntü yükseliyor Görüntü yükseliyor ve bu kadar oluyor Ben şimdi bunu videolarda kullanabilirim tepki videosu veya Vloglarda ben bunu kullanabilirim mesela. Ha bu arada ben bunu şuradan çıkarayım. Bir de selfie çubuğun yanına göstereceğim. Şimdi gelelim selfie çubuğu tarafta. Bunu yine açıyorum. Bu defa da Bu böyle oluyor. Ve burasından şu bölgeyi koyuyorum. Koyduğun anda da hop vlog gibi oluyor. Şimdi ben bunu kullanabilirim. Görüyorsunuz şu an bu sabit duruyor. Salonu 360 derece böyle çekebiliyorum hatta bakın böyle yapıyorum düşmüyor bile mükemmel bir icat şimdi herkes diye ki oğlum herkese bak neyi, neyi geveliyorsun diye ama yani hayatımda hiç tripod olmadı bu arada benim haberiniz olsun hep bilenler bile cringe videolarını kurtulmadan önce zaten bu videonun cringe olmadığına kim şahit edebilir bilmiyorum bu tarz çekmeden önce telefonu sürekli yastırıyorum ama artık tekpot olacak o tripod'a koyacağım. Hatta serpil çubuğunu uzatarak daha yüksek bir görüntü elde edebileceğim. Neyse ben bunu yerine koyayım yoksa kırılacak. Demin gösterdiğim şey yılbaşı ağacımızdı. Bu arada bu yıl, yani 2020 ve 2021 bölüm için ilkler oldu. Niye diye sorarsanız hayatımda ilk defa trip otelindim. İlk yıl baş harcımız edindim. Bakalım. Bir de ilk defa önemli bir sınava gireceğim. Moda var tabii. Bu önemli sınav ne diye sorarsanız olacaksınız. O sınav her 8. sınıf öğrencilerine girdiği yerdi. Ve son deneme notlarım çok tam puanlar aldığı için İzninizle ben hızlı uyuyacağım. Yok ya uyumasam acaba? Ben çok kalsın bu arada. Neyse. Dünyanın en kısa vlogundan ve daha doğrusu benim yaptığım en kısa vlogtan hepinize görüşürüz diliyorum. Çünkü bu vlogu bitiriyorum. Neden bitiriyorum? Çünkü biraz sıkıldım. Ve yani nasıl desem belki ikinci bir video çekerim bilmiyorum. Aynı gün iki video da gelebilir. Bilemiyorum. Bakacağız. Görüşürüz.